Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Kılıç. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu video konumuz çok merak ettiğimiz Çukur Disi'nden sonra başlayacak olan Üç Koruş Disi'nin senaristi Murat Uyurkulak. Çevirmen ve yazar olan Murat Uyurkulak 1972 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Uzun süre Radikal Gazetesi'nin Dış Haberler Servisinde görev aldı. Milliyet Sanat, Geğit, Radikal Kitap gibi birçok gazetede yazıları yayımlandı. İlk romanı Tol, Mahir Günşiray'ın yönetmenliğiyle tiyatro oyun evi tarafından sahneye uyarlandı. Tol, 2008'de zor adıyla Almanya'da, 2010'da Fransa'da, 2016'da da İtalya'da yayımlandı. Murat Uyurkulağan Tol romanı, Behzat Çey dizisinin bazı sahnelerinde de gösterildi. 2019 yılında başöllerini Sibel Kekilli ve Berkay Teş'in paylaştığı Akordiyoncu filminin Özcan Alper ile birlikte senaristliğini yapmıştır. Toroslar'da bir dağ kasabasında geçen film Uluslararası Berlin Festivali'nde her yıl düzenlendiği Dünya Sinema fonundan 135 proje arasında prodüksiyon desteği almıştır. Yazılarını yayınladığı internette afili Filintalar oluşumundan bazı yazarların Reyhan'a saldırısı ve gezi direnişi karşısında takındıkları tutum nedeniyle ayrıldı. 2016'da Bülent İnal, Ayça İnci ve Ceyda Düvenci'nin başrollerini oynadığı Baban ve Ailesi başlıklı TV dizisinin senaryo ekibinde yer aldı. Mart 2017'de kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla nöbetçiyen yönetmenliği yaptığından dolayı terörle mücadele kanunu kapsamında yargılandı. 15 ay hapse mahkum edildi. Cezası ertelendi. Geçtiğimiz aylarda yayın hayatına veda eden Çukur dizisinin devamı niteliğinde olan ve 3 kuruş dizisinin damla serimiyle birlikte kaleme almaktadır. Murat Uyurkuğan eserleri ise şöyle: Tol, Tol Kültçe'de intikam demek l bir intikam romanı 2002 yılında çıkmıştır har bir kıyamet romanı ise 2006 yılında ve Bazuk adlı bir hikaye kitabı ise 2011 yılında merhume 2016 yılında merhume Roman cinsin roman türünde bir kitap ve deli boy ise Nisan 2020'de çıkmıştır ee, Arkadaşlar şimdi ise size e, har bir kıyamet romanından küçük bir kesit okuyacağım Aslında burada biz Murat uykulan nasıl bir kaleme olduğunu da birazcık hafif anlamış olacağız gibi diyorum. Sizinle paylaşmak istediğim metni kısaca hemen okuyorum. Hakikatin yerine hakiki olmayanı koymak ne kadardı zordu. Zor ama bir o kadar da zevkliydi. Bir kez hakikat hudutlarını açtığında akıl zehir gibi işlemeye başlıyor. Kelimeler tuhaf bir kudret ediniyordu. Zira kelime artık kelimeden fazla bir şey olduğunu biliyordu. Evet arkadaşlar bu videoda 3 Kuruş dizisinin senaristi, senaristlerinden biri olan Murat Uyurkulağı hakkında birazcık bilgi vermek istedik. Sizler için bunu derleyip ve düzenleyip sunduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz... Söylememe gerek yok. Altta beğen tuşu var. Eğer beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Daha fa farklı videolar istiyorsanız ve bu tür biyografi içerikli e, videolar istiyorsanız da yorumda belirtirseniz seviniriz. Ayrıca katıl butonumuz var. Katıl butonumuzdan da bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarımız da şuralarda. Oralardan da videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.